Evet arkadaşlar ıslak saçla uyumanın zararlarına geldi sıra. Islak saçla uyumanın zararları. Eski zamanda insanlar ıslak saçla yatmanın onlara hastalık getiren karanlık güçlere savunmasız bıraktığına inanırlardı. Herkes bunun saçmalık olduğunu tabi ki bilir. Ancak ıslak saçla uyuyup uyandıktan sonra hasta kalma olasılığınız bir gerçektir. Vurduğunuzda vücut ısınız düşer. Islak saçlar bunu daha da çok düşürür. Ertesi sabah burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile uyanabilirsiniz. Tabii ki bunun sebebi karanlık güçler değildir. Islak saçla yatmak uçuk çıkmasını tetikler. Gece saçınızdaki ıslaklık sürekli buharlaşır. Saç deriniz bu sırada soğur. Bunun sonunda saç dipleriniz iltihap kapabilir. Bu saç dökülmesine, cilt kızarıklığına, kaşıntı ve ağrıya sebep olur. Islak saç migren neden olabilir. Uykunun iki evresi vardır. Yavaş dalgalı uyku ve rüya uykusudur. Birinci evrede vücut ısınız düşer. Rüya evresinde vücut sıcaklığınız artar. Eğer saçınız ıslaksa soğur ama vücudunuz ısınır. İşte migren böyle başlar. Yan yattığınızda yüzünüzün yastığa gelen kısmı ısınır, diğer kısmı soğuk kalır. Çünkü oda sıcaklığı vücut sıcaklığından düşüktür. Kasların dengesiz şekilde ısınması sıra ve böylelikle boyun ağrısına tutulmasına sebep olur. Sivilceler deri altındaki kutçukların faaliyete geçmesi ile oluşurlar. Bunlar sıcak ve nemli ortamlarda harekete geçer. Islak saçın yakınlarındaki deri bölgesi üremelerine en elverişli yerler olur. Kepek ıslak saç ile uyumanın sonucudur. Kepek kafa derinizdeki çok küçük yaratıklar sayesinde olur. Nemli ortamlara çok rahat ürerler. Bu yaratıklar sıcak ve soğuğu hissetmeye başladıklarında hemen çoğalırlar. Islak saç kuru saçtan daha kırılgandır. Saçlar çok katmanlı bir yapıdadır. Saçın dış katmanı saç tellerini korur ve neme hapseder. Bu katman yumuşak kap e, yumuşaktır, yumuşak bir tabaka ile kaplıdır. Ancak saçlar yıkandığında bu tabaka açılır. Açıldığında saçlar daha kırılgan hale gelir. Gece dönerken saçlar iyice zayıflar ve kırılır. Saç kökleri de ıslanınca kolay kolay yıpranmaya başlarlar. Deneyimli bayan kuaförleri tabii ki bunu size kuaförlerinizle hatırlatmaya çalışırlar. Onları dinleyin. Sabah uyandığınızda karşınıza korkunç bir görüntü olabilir. Düzeltmek için uğraşırken geç kalırsınız. Çünkü hemen düzene girmez. Tarakla savaş başlar. Bir de şöyle bir efsane var. Saçlar sınavdan önce yıkanırsa bütün bilgiler gider. Al sana bir hurafe. Herhalde bu sınavdaki görevlileri biçimsiz saçlarla korkutmak korkutmamak için <gülüyor> uyduruldu. Komik komik evet. Yastığınız ıslak saçlardaki nemi emer. Saçlarınız kurur. Ama yastığınız nemli kalır. Bunu her akşam Yaptığınızda zavallı yastığınızın koruma imkanı kalmaz. Kuruluğu sanarsınız ama derinlerde mutlaka nem kalır. Bu da mantar ve bakterilerin çoğalmasında evveriştir ortamlar yaratır. Çok kısa sürede çoğalırlar ve solumaya hemen başlarsınız. Bu da astım'a bile neden olabilir. Ayrıca yastık kopmaya başlar çünkü içinde küf oluşmuştur. Islak saçma uyumak zorunda mısınız? Yıkadıktan sonra yumuşak bir havlu ile nazikçe kurulayın. Sonra yastığınıza bir havlu koyun. Havlu gece boyunca saçlarınızdaki nemi emer. Pamuklu yastık kılıfınızı satan bir kılıfla değiştirin. Satan olduğunda saçınız daha az kırılır. Odanızda hava akımı olmamasına yani cereyanda kalmamasına pencere kapılara dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz.